Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere burs başvuruları hakkında bahsedeceğim. Youtube'da burs başvuruları adında aratma yapınca videonun çoğunun eski olduğunu, yeni çekilenlerinde bu kadar verimli olmadığını gördüm ve ben de sizlere bu konuda yardımcı olmak istedim. O zaman hadi burs başvurularına başlayalım. Şimdi video boyunca şu tarafıma ekran görüntülerini koyacağım. Burayı iyi dikkatli izleyin. Ben isimlerini söyleyeceğim. Buradan Detaylarına bakarsınız. Bursları sıralarken artan fiyattan azalan fiyata doğru bir sıralama yaptım. Sonra doğru fiyatlarımız azalacak. Hatta bazılarının fiyatları tam olarak bilinmediği için yazılmıyor. O zaman ilk burs verenimize başlayalım. Yeşilay Doktora Tez Araştırma Bursu. Bu burs lisans öğrencilerine veriliyor. Belki lisansüstü izleyen birkaç kişi vardır. Onlara faydamız dokunsun diye. Şimdi ikincisine geçelim. Bu sefer de aynen Yeşilay'ın verdiği Yeşilay Yüksek Lisans Tez Araştırma Bursu. Bu da 1000 lira veriyor. Yine bu da lisanslı öğrencilerine veriliyor. Şimdiki ise ARDEF, Yüksek Lisans Doktora Bursları. Bu da lisanslı öğrencilerine TL civarında bir ücret veriyor. Alev Toplar Bursu da İstanbul'da 4 yıllık üniversite kazanmış veya vakıf üniversitelerinin lisans bölümü tam bursu olarak kazanmış olması gerekiyor. Darüşşafaga Cemiyeti'nin yapmış olduğu eğitimde fırsat eşitliği Bursu daha Şafaka mezun olamayan öğrencilere veriliyor. Şimdi söyleyeceğim burs biraz belki sizi moralize bozabilir. Çünkü sadece Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilere veriliyor. Alp Havacılık Bursu 700 TL civarında bir ücret veriyor. STAŞ'ın iki tane bursu var. Şimdi ilk bahsedeceğim Üstün Başarı Bursu. Üstün Başarı Bursu ilk 15 bine gelen öğrencilere veriliyor. Toplamda 675 TL. Bu söyleyeceğim de belki biraz moralizi bozabilir. Çünkü sadece İzmir ve Manisa'daki üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kalanmış olmanız gerekiyor Atlas Eğitim Vakfı bursu Bu da 500 lira civarında bir burs veriyor Sütaş'ın ikinci bursu da Başarı bursu Bu sene YKS'ye girmiş ve sıralamasının biraz önde olan kişilere burs hakkı tanıyor Sütaş'ta Yani Sütaş'ın sesine girdiğinizde ikisi için de geçerli bu bahsettiğim Bazı bölümlere burs veriyor sadece oraya iyice bir bakın Yaralamak istediğiniz bölüm belki orada olmayabilir Mesela ben baktığımda yazıl mühendisliği yoktu Nasıl bir tuhaflıksa anlamadım yazıl mühendisliği bölümüne verilmiyordu o yüzden ben de başvuramadım. Belki siz başvurabilirsiniz. Sizin bölümünü tutuyordur. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Bursu. Tek seferde söyleyebildim. Bu da sadece tıp alanlarındaki öğrencilere burs veriyor sadece. Yani eczacılık olur, işte hemşirelik vesaire. O tarz lisans öğrencilerine veriyor. Ön lisansa vermiyor bu arada. 2 yıla kalanlar için yapacağım bir şey yok. Onlarla iletişime benim bir suçum yok yani. Evet bu söyleyeceğim de bir sefer bölge bazlı bir burs. Ege bölgesinde... Ege bölgesinde lisans düzeyinde örgün eğitim kazanmış olması gerekiyor. Cevdet İnci Eğitim Vakfı Bursu. Ege bölgesinde kadarmışsanız lisans bölümlerine başvurabilirsiniz. İnşallah çıkar. Bu bahsedeceğim belki baya bir moralinizi bozabilir. Çünkü sadece şehirden ziyade bir sefer ilçeyi de vermişler. İstanbul Beykoz ilçesinde ikamet edenlere veriyor sadece. Yani oradan biri şu an bu videoyu izlemiyorsa <gülüyor> bu söylediği boşuna olacak. BGV lisans Üstü bursu bu arada. Mühendislik okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri biraz sevinebilir. Bu burs tam onlara göre. Bursa cöz. Joş Bursa Coşkunuz Eğitim Vakfı Bursu Bu da 3. ve 4. sınıftaki öğrencilere 400 sene bir burs veriyor Niye diyelerini ücretledim bilmiyorum ama aynı şeye denk geliyor herhalde. Yine adı önce bahsettiğim e, İstanbul Beykulu ilçesinde ikamet edenlere Bu sefer lisans, adı önceki lisans süsüydü Bu da lisans bursu 3 TL civarında bir burs veriyorlar size İstanbul Beykulu ilçesinde ikamet ediyorsanız Ve gerekli olan diğer şartlar sağlanıyorsa 300 TL burs alabilirsiniz Buldan Vakfı Bursu Bu da yurt içinde eğitim gören ve Başarılı olup ama maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere veriliyor. 250 TL civarında bir burs veriliyor. Bu bahsedeceği burs ise hem 2 yıllıklar hem de 4 yıllıklar için geçerli. TÜRKKAT Üniversite Bursu. 250 TL civarında bir burs veriyor sizlere. Bu da biraz moraller bozabilir arkadaşlar. OTSO lisans bursu. İkametkanınızın Orhan Gazi'de olması ve Orhan Gazi'de eğitiminizin büyük bir kısmını tamamlamış olmanız gerekiyor. Ve 4 yıllık bir bölüm kazanmış olmanız gerekiyor. Bu da 250 TL'lik bir burs. Bu bahsedeceğim ise başarılı ve lisans programı kazanmış öğrencilere veriliyor. İhsan Arslan Vakfı Bursu 200 TL civarında bir burs veriyor sizlere. İz Burs Üniversite Bursu. Bu sadece KYK bursu olanlara veya kredisi olan lisans öğrencilerine veriliyor. Yani 4 yıllık bir bölüm kazanmanız gerekiyor bunun için. Evet buradan Afyon'a selam olsun. <gülüyor> Afyon Eğitim Vakfı Bursu sadece Akfon'da. Akfon? O ne? Afyon Eğitim Vakfı bursu ihtiyaç sahibi Afyonlu öğrencilere burs veriyor bunlarda. 200 TL civarında. Dasev bursu bu bursu almanız için KYK hariç başka bir yerden bir burs almıyor olmanız gerekiyor. 150 TL civarında bir burs. Antalyalılar bu ürün sizler için Adayla Sağlık ve Kültür Vakfı Lisans Bursu adı çok uzun bunun tek de söyleyemezdim herhalde. Antalya'da ikamet eden ve Antalya'da örgün olarak lisans bölümü kazanan öğrenciler bu bursan faydalanabilir. Fiyatı şu an belirsiz değil isterseniz oraya başvurup öğrenebilirsiniz Fiyatını. Toplum Gönülleri Vakfının yapmış olduğu yeni sınıf gençlik ve öğretmen çocuğu bursları bunun da fiyat tam olarak şu anda belirsiz. Üniversiteye yeni kayıt yapan Öğrenciler, dikey geçiş yapanlara, birinci sınıflara başlayacaklara burs verir. Aynı Toplum Gönülleri Vakfının bursu yine ama. Bu sefer ara sınıf öğrencileri için, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için yapılan bir burs. Bundan faydalanabilirsiniz. Ademler Eğitim Bursu, yüksek öğretim ve yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız burs veriyor bunlarda. Fiyatı tam olarak belli değil, onları arayıp görüşebilirsiniz. etinin yapmış olduğu bir burs sadece Eskişehir'de ikamet eden ve Eskişehir'de öğrenci olan kişilere veriliyor. Bu biraz beni üzüldü yani sen kocaman bir eğitimsin <gülüyor> Neden sadece Eskişehir? Çağdaş Eğitim Vakfı Üniversite Bursu sadece İstanbul'da okuyanlara veriliyor. Ve not ortalamanızın almanızın da belli bir seviyede olması gerekir. Vakıf üniversitesinde okuyorsanız, bu bursu almak istiyorsanız %100 burslu vakıf üniversitesine kazanmış olmanız gerekir. Besni eğitim vakıfı lisans bursu Bu da lisans bölümü kadarına kişilere burs veriyor. Fiyatı şu an olarak tam bilinmiyor. ATEK Vakfı bursu, bu burs için 100 üzerinden en az 75 Dört üzerinden en az iki buçuk ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. İzmirliler yine yaşadınız. ve Üniversite Bursu tam size göre. İzmirdeki üniversitede okuyan birine burs verir. Hayırlı olsun. İzmir'i e kazanamadık. Sağlık olsun. Umarım bahsettiğim burslar işinize yaramıştır. Umarım burslara başvurup kazanırsınız. Videonun daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız arkadaşlarınıza videoyu açıklama kısmından paylaşarak paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve e, aklında sakılan soruları sormak için de yorum kısmını kullanabilirsiniz Eğer özel sorularda bulunmak istiyorsanız bana instagram ve twitter adresimden ulaşabilirsiniz Instagram adresim ismarademir 0 Twitter adresim ismarademir sonunda da x var Umarım video işinize yaramıştır İşinize yararsa destek olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay Bu ekşopan İnşallah Tamam tamam gidiyorum gidiyorum ben Ya burada